Diyelim ki, y eşittir kosinüs 5x eksi 3y bağıntısı var. Ve y'nin x'e göre değişim hızını bulmak istiyorum. y'nin x cinsinden bir fonksiyon olduğunu varsayıyorum. Şimdi her zaman yaptığımız şeyi yapalım ve iki tarafın türevini alalım. Sol tarafta dy dx alacağız, sağ tarafta da zincir kuralını uygularız. Bir ifadenin o ifadeye göre kosinüsünün türevi eşittir o ifadenin eksi sinüsü. Yani, eksi sinüs 5x, eksi 3y. Sonra da bunu o ifadenin x'e göre türeviyle çarparız. Bu ifadenin x'e göre türevi nedir? 5x'in x'e göre türevi eşittir 5, eksi 3y'nin x'e göre türevi eşittir eksi 3 çarpı dy dx. Eksi 3 çarpı y'nin x'e göre türevi. Şimdi dy dx'i bulacağız. Genelde kapalı fonksiyon türevlerine bu kısım zor olur. dy dx'e aynı renk yazayım ki daha rahat işlem yapabilelim. Bu dy dx olacak ve parantezi kapatıyorum. Peki bunu nasıl bulacağız? Biraz cebir yapacağız. Sinüs 5x eksi 3y'yi dağıtabilirim. Baştan yazayım. Eksi 5 sinüs 5x eksi 3y'yi dağıtıyoruz. Yani Eksi 5 çarpı sinüs 5x, eksi 3y ve sonra eksi çarpı eksi. Bu artı olur. Artı 3 çarpı sinüs 5x, eksi 3y, dy dx. İki taraftan 3 sinüs 5x eksi 3y'yi çıkarırız. Bu aslında 1 dy dx. Bunu iki taraftan çıkarırsak, sol tarafta 1 dy dxten 3 sinüs 5x eksi 3y dy dx'i çıkarıyoruz. Yani sol taraftaki 1 eksi 3 sinüs 5x eksi 3y dy dx. Eşittir. Bunu iki taraftan çıkardık. Yani sağ tarafta bu gider. Sadece eksi 5 sinüs 5x eksi 3y kalır. Son düzlükteyiz. dy dx bulmak için denklemin iki tarafını buna bölersiniz ve şu ifadeyi elde edersiniz. dy dx eşittir eksi 5 çarpı sinüs 5x eksi 3y. Bunun tamamı bölü 1 eksi 3 sinüs 5x eksi 3y. Ve cevabı bulduk.